Yatırım ve finans koçu nedir? Yatırım ve finans koçluğu alanlarında ve birçok koçluk alanında kendisini geliştirmiş yatırım ve finans konusunda arayışta bulunan kişilerin danıştığı, rehberlik aldığı, koçluk aldığı kişiye finans ve yatırım koçu denir.